Amerikan hisse senedi borsalarında yılbaşından beri adeta kıyım yaşanıyor. Bazı şirketlerin özellikle Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji şirketlerin değerleri %70-80'ler civarında gerilemiş durumda. Artık elimi tutamıyorum, hisse senedi almaya başladım tekrar ve bazı şirketler bana çok cazip geliyor. İşte bugün onlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Fakat bugünkü video için bu şirketi seçmemin temel sebebi sadece hisse senedi olarak cazip olması değil, aynı zamanda çok ilginç, gizemli, her türlü komplo teorisini besleyecek enteresan özellikleri olan bir şirket olması. Bugün sizlere Palantir'den bahsedeceğim. Palantir'in zaten ilginçliği kurucusuyla başlıyor. Peter Thiel kurucusu. Peter Thiel, Musk'la beraber PayPal'ı kuran insan. Aynı zamanda Facebook'un ilk yatırımcılarından ve Silikon Vadisi'ndeki belki tek Trump destekçisi. Hakikaten enteresan bir profil, çok da ilginç görüşleri, düşünceleri olan ayrıksız bir insan. Onun yarattığı bir şirket Palantir zaten bu yönüyle ilginç. Palantir'i çok enteresan kılan ikinci yönü ise yaptığı iş Palantir büyük veriyi işleyip enteresan bağlantılar bulmaya çalışıyor. FBI'ya, Amerikan ordusuna, Amerikan polisine hizmet veriyor. Suçları yakalamaya hatta kimin ne zaman nerede suç işleyeceğini öngörmeye çalışıyor. Bu çerçevede azınlık raporu filmini izleyenler varsa oradaki üç tane falcıyı da andırıyor. Bu yönünde çok tartışılan bir şirket hakkında çok sert protestolar da oluyor. Öte yandan şirketin sahiplerinin Amerikan devletiyle çok ilişkileri kuvvetli, çok da vatansever gözüküyorlar ve diyorlar ki biz bu şirketi Amerikan'ın ve Batı'nın çıkarlarını korumak için kurduk. Öte yandan özel sektör şirketleri de Palantir hizmetlerine yerleniyor. Çünkü arkada muazzam hizmetler var. Hakikaten çok ilginç bir firma Palantir. Bugün size bunu anlatmaya çalışacağım. Videoyu izlediğinizde hem enteresan bir yatırım fikri görmüş olacaksınız hem de her türlü komple teorinizi besleyecek. Hani böyle Rothschild aileleri Rockefeller'lar falan onlara meraklıysanız o tip tartışmalarda işinize yarayacak ilginç bir kuruluşla da tanışmış olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Palantir büyük veri analitiği konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketi halka da açık. 2003 yılında Peter Thiel tarafından kuruldu. Yanında Silikon Vadisi'nin pek çok kıdemli teknoloji kahramanı da vardı. O kurucularda Alex Karp, bugünkü CEO. Alex Karp da böyle enteresan bir figür. Korku filmlerinde veya geleceği anlatan karaklık filmlerde puaf CEO'lar vardır ya işte onlara benziyor biraz. Hakikaten egzantrik bir adam. Şirketin ismi yani Palantir yüzüklerin efendisindeki bir objeye dayanıyor. Orta dünyadaki bu siyah taş insanların geleceği ve geçmeşi görmesini, olaylar arasındaki değişik bağlantıları kurmasını sağlayan gizemli bir taştır. Zaten Palantir'in yaptığı şey de. Buna benziyor. Palantir Foundry ve Gotham isimli projelerle ister küçük bir startup olun, isterse bir ordu gibi de bir organizasyon olun. Organizasyonunuza neler olup bittiğini, gelecekte neler olup biteceğini, ne tür ilişkilerin döndüğünü, ne gibi risklerin olduğunu bilgi paketleri haline döndürüp sunuyor. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki geçmişi yorumlamak, anlamak tamam hadi bugün de anladın. Peki geleceği nasıl anlıyor bu program? İşte burada bir büyüm var, falcılık mı var? Hayır, bir matematik teorisi var. Falantir çizge teorisi veya İngilizcesiyle graph teori ismi verilen bir matematik teoriyi kullanıyor ve bu teori sayesinde objelerin, bilgilerin birbirleri olan ilişkilerini modelliyor ve buradan desenler, enteresan ilişkiler daha önce öngörülmemiş bağlantılar buluyor. Tabii bu sırada yapay zekadan ve makine öğrenmesinden de bolca yararlanıyor. Aslında bu çizge teorisini bütün sosyal medya firmaları kullanıyorlar. Sizin yaptığınız şeyleri başkalarının yaptıklarıyla karşılaştırıp benzer bağlantılar, benzer davranışlar bulup bir sonraki davranışınızı öngörme, ona göre bir reklam önünüze çıkarma gibi temel kullanım alanları var çizge teorisinin. Beslediğiniz veri arttıkça daha doğru ve kullanışlı bir modelleme yeteneği kazanan bu sistem en basit haliyle sizin ona verdiğiniz bilgileri birbirleriyle bağlayıp bir ağ yaratıyor. Ama sadece bu bilgilerle de yetinmiyor. Bu bilgilerin içinde yer aldığı bağlamı da düşünüyor. Yani o bilginin kimden ne zaman ve ne şekilde nasıl bir ortamda geldiğini kaydediyor. Kıyaslıyor, değerlendiriyor ve bazı enteresan sonuçlara varıyor. Bu tip işler yapan bir şirketin ilk müşterisi tabii ki bu olur. CIA, CIA GOTT yazılımıyla muhtemel teröristleri arama, ön görme, suç işlemeden önce yakalama, potansiyel riskleri belirleme gibi alanlarda Palantir uzun yıllardır kullanıyor. Palantiri nasıl kullanacağı dair basit bir örnek vermeye çalışayım. Mesela bir bölgede çok suç işlenen belirli günler var. Palantir buradaki verilere bakıyor ve o tarih aralığında burada neler değişti, neler olup bitti. Bunu grafiklerle, kıyaslamalarla gösterip suçun kaynağını olası ihtimalleri ortaya koyuyor. Gelecekte bu suçun ne zaman tekrarlanabileceğini, ortamda nasıl insanlar varsa suç işlenme ihtimali artacağını size gösteriyor. Mesela tropik bir bölgede havalar çok ısınıp da rutubet arttıkça suç oranları artıyorsa Gotham bunu size kıyaslamalarla grafiklerle önünüze getiriyor. Suçun hangi bölgede işlenebileceğini, kimlerin bu suçu işlemeye daha meyilli olduğunu size gösteriyor. Siz de gidip önleminizi alıyorsunuz. Parantir sadece FBI, CIA, polis gibi kolluk güçlerine destek vermiyor. Aynı zamanda Amerikan Sağlık Bakanlığı da desteği var. Mesela koronavirüs salgını sırasında salgın nasıl ilerleyeceğini, nerelerde aşının daha hızlı yapılması gerektiği bu konularda bilgiler sunmuş. Yine göçmen bürosuna destek oluyor. Kaçak göçmenleri nereden saklandığını, hangi yollardan girdiğini, kimlerin evine sığındığını bütün bu verileri ortaya koyuyor. E doğal olarak parantinin yaptığı bu işler insanlara çok tartışma yaratıyor. Veri gizliliği yok. İnsanlar belki de durup dururken damgalanıyorlar. Kendileri hakkında olmadık bilgiler toplanıyor, değerlendiriliyor, kullanılıyor. Durup dururken Terörist damgası yeme ihtimaliniz var. Bu şirketin biraz ketum bir şirket olması ve kimlere ne yaptığını pek anlatmıyor olması da şüpheleri artırıyor. Bu yönüyle Palantir Silikon Vadisi'nde hakkında en çok tartışılan, en çok konuşulan firmalardan bir tanesi. Palantir'in özel sektöre yönelikle enteresan projeleri var. Orada Foundry aplikasyonunu kullanıyorlar ve şirketlerin veri analitiğine yardımcı oluyorlar. Neler yapıyorlar? Mesela şirkette kimlerin işten ayrılmaya meyilli olduğunu veya şirketin nerelerinde yönetsel sorunlar olduğunu buluyorlar. Bunun için tabii mailleri inceliyorlar, telefon konuşmalarını takip ediyorlar, yazışmaları izliyorlar, belki toplantıları izliyorlar, kameralar artık o kadarını bile Bankalara hizmet veriyorlar. Hangi kredinin ne zaman tehlikede olduğunu ortaya koyuyorlar. Yatırım şirketleri hizmetler verdikleri biliniyor. Hangi ortamlarda, hangi hisselerin veya emtialın yükselceğine dair veriler sundukları biliniyor. Çünkü nerede veri var, nerede bu veriler arasında örüntüler kurmak mümkün, orada Palantir hizmetinizde. Palantir bu oldukça ilginç teknolojik altyapısına rağmen hiç kar etmemiş bir şirket. Yılda aşağı yukarı 500 milyon dolar zarar ediyorlar. Bundan dolayı da Nasdaq'taki düşüşten çok sert etkilendiler Nasdaq bu aralar zarar eden şirkete hiç affetmiyor. Ve ise senedin fiyatı 34 dolarlardan 8 dolara kadar geriledi. Bu da açıkası bana ciddi bir fırsatmış gibi gözüküyor. Neden fırsat gibi gözüküyor? Çünkü Amerikan Devleti'nin böyle bir şirketin batmasına asla izin vermeyeceğini düşünüyorum. Mutlaka onu koruyacaktır, kollayacaktır. Bunu doğrudan teşvikle yapabilir veya birtakım projeler vererek yapabilir. Öte yandan özel sektörde de şirket iyi gidiyor. Zaten şirketin CEO'su yakın zamanda kâra geçeceklerini söylüyor. Kâra geçmiş, büyümüş bir palantirin de değerinin bugükünden epey yüksek olacağını düşünüyorum. Ama tabii geleceğin ne getireceğini kimse bilemez. Borsalar buralar biliyorsunuz çok sert dalgalanıyor. Ama yine de buralardan yavaş yavaş ortalama bir maliyet yapma niyetlisiyim. Tabii bu yatırımım biraz kafamı da karıştırmıyor değil. Çünkü şirketi ahlaki açıdan sorgulamak gayet mümkün. İşin pozitif tarafında mesela terörü engellemesi tabii harika bir şey. Veya Covid salgında devlete veri sunması belki de belli ölümleri engelledi. Hastalığın engellenmesini kolaylaştırdı. Öte yandan bu verileri belki kötü amaçlı da kullanıyor. Benim de biraz kafam karışık. Ama... Kısa vadeli bir yatırım olarak Palantir benim çok ilgimi çekiyor ve şirketi incelemeyi de çok seviyorum. Yaptıkları inceleme hakkındaki dedikodları da çok seviyorum. O yüzden Palantir'e ufak miktarda yatırım yapmaya başladım. 30 Eylül 2020'de halka açılan şirket PLTR sembolüyle işlem görüyor. Bütün yabancı borsalarda işlem yapan aplikasyonlardan Palantir hissesi alıp satabilirsiniz. Ama lütfen unutmayın, benimki bir yatırım tavsiyesi değil. Bugün şirketin bilançosu, kar zarar gibi konulara fazla detaylı da girmedik. Bu tür analizleri mutlaka kendinizin yapması lazım. Ama şirket enteresan yaptığı şey değişik. CEO'su ilginç anlatmamak olmazdı ve ufak da olsa bir yatırımın orada olmasını çok istedim. Umarım bu videoyu ilginizi çekmiştir. Her türlü yorumunuzu ve sorunuzu lütfen aşağıya yazın. Çok merak ediyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa yani belli şirketleri biraz derinlemesine baktığımız, içine şöyle bir göz atmaya çalıştığımız videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beni bu konuda bilgilendirin. Ekim ile beraber çok daha fazla hazırlık yapıp sizi çok enteresan şirketlerle tanışmak isteriz. Bunu nasıl anlayabilirim? Bir like da anlayabilirim. Beni paylaşırsanız başka da anlayabilirim. Beni o çan sesine tıklayıp takibi alırsanız anlayabilirim. O zaman videolarımda kaçmaz hepsini izlemiş olursunuz. Hadi o halde beğendiyseniz bir like, bir yorum, bir de şu çan sesine tıklayıp abonem oluverin. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.